Herkese merhaba, ben Esma. Bugün bambaşka bir konseptle karşınızdayım. Bu YouTube'da videolar çok defa karşınıza çıkıyordur. Paketleri açıyorum, markalardan gelenler böyle kutu kutu bir sürü paket açıyorlar. Açıkçası o videoları izlemek benim çok hoşuma gidiyordu. Ve hep özeniyordum bana ne zaman paket gelecek diye. İlk defa bir paket geldi, ben de sizin karşınızda açmak istedim. Bülsinger beni aradı. Size bir paket yollayacağız dediler. Adres istediler, ben de verdim böyle küçük bir paket var karşımda içinde de olduğunu gerçekten bilmiyorum sizinle beraber işte ilk duygularımı beraber göreceğiz açacağım paketi şimdi bakalım şöyle bir makas terbesiyle kenardan açayım YouTube'un herhalde en güzel kısmı böyle ufak tefek hediyeler gelmesi yanım ben uzun zamandır bekliyordum Aa, içinden bir çanta çıktı Başka bir şey var mı? Bunu böyle alayım. Bakalım neler var. Yeni yılda mutluluğu single işleyin diye bir kart. Ee, çok tatlı. Bir defter çıktı. Ha ajanda. Çok güzel. 2019 ajandası. Bu şekilde yanında pozitifleri var. Singer. Çok tatlı. Teşekkür ederim. Bir de acaba defter çıktı. Kendi odanı yarat. Zaten bu sayfayı eğer Singer'i takip ediyorsanız mutlaka biliyorsunuzdur. Bu da çok tatlı bir defter. Ve renkli. Harika. Buna çizimlerimi yapabilirim. Çok sevdim. Başka da bir şey. Şekerler. Çok teşekkür ederim sizin de düşündüğünüz ve yeni yıl pakete hazırladığınız için. Videom bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.